Bu her iki kadından birinin memesinde fibrokist var ya evet. Regli öncesi ağrı, sertlik, hassasiyet yapıyor ya Bunun tek çözümü brokoli kürüdür Başka çözümü yok İlacı yok bunun Hüseyin Sonunda metazori doktoruna gidiyor ona gidiyor İlaç var mı, şu var mı, bu var mı diye Sonunda brokoli kürünü uyguluyor Çünkü efendim kalkıp onu kaynatmak işte. 150-200 gram brokoli alacak, kaynatacak, suyunu içecek. Bazen bizim toplumumuz brokoli ile büyümediği için tadını pek sevmiyor Hüseyin. Sevmiyor. Brokoli'nin. Evet. Neticede uyguluyor ve şifa buluyor. Evet.